Gelecek Bilimde'ye hoş geldiniz. Ben Cevdet Soy. Ee, daha önce de söylediğim gibi Nobel yayınlarımıza devam ediyoruz. Şimdi ilk yayınımız fizikle ilgili. Bu arada Nobel ödülü nedir? Alfred Nobel kimdir? Niye böyle bir ödül var? Bununla ilgili ilginç bilgiler ve hikayesini anlattığımız bir önceki videoyu da henüz izlemediyseniz izlemenizi öneririm kanalımızda. Gelecek bilimde bir bilim iletişim platformu YouTube ve Twitch'te yayınlarımız var, podcast olarak da dinleyebilirsiniz. Bir de web sitemiz var, orada da çok güzel e, yazılarımız var, yazılarımızı okuyabilirsiniz. Önerdiğimiz kitaplar, e, kullandığımız İngilizce kelimeler, yayın kaynakları hepsine ilgili de linkleri video açıklamasında aşağıda yine bulabilirsiniz efendim. Bize destek olmak için de YouTube katıl özelliğini kullanabilirsiniz ya da Twitch'ten abone olabilirsiniz. Şimdi. Ee, Nobel'lerle ilgili genel olarak Nobel ödülünü anlattık. Bu senenin 2020 fizik ödüllerine şimdi gelelim. 2020 Nobel fizik ödülü kara deliklerle ilgili çalışmaları verildi. Aslında astrofizikte diyebiliriz. Sanırım geçen sene de karanlık maddeyle ilgiliydi. Karanlık enerji karanlık maddeyle ilgiliydi ee, çalışmada yanlış hatırlamıyorsam. 2020 ödüllerini şimdi şöyle yapacağız bu yayınlarda. Sizle birlikte anonsunu, orijinal töreni izleyeceğiz. Orada zaten halka yönelik çok güzel açıklamalar yapıyorlar. Onları birlikte size çevirmeye çalışacağım. Yayının sonunda da bu konuda uzman bu konuda çalışan fizikçilerden, hocalarımızdan bulabildiğimiz kadarıyla bize video mesaj yoluyla yorumlarını alacağız en sonunda da. Hadi istiyorsanız hemen o zaman başlayalım. Ekrana vereyim. Bu senenin şeyi Açıklaması bu e, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi veriyor biliyorsunuz. Bu da onun e, başındaki kişi amcamız geçen sene de vardı. Şimdi onun açıklamasını izleyelim. Ben de size e, çevirmeye çalışayım. The Royal of has... e, Kraliyet İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi bugün decided... karar verdi ki 2020, 2020 Fizik Nobel Fizik, Fizik, Fizik Ödülünü İkiye böldü ödülü. Bir bölümünü bir yarısını Penrose. Roger Penrose'a verdi. The of... Şunu keşfediyor. Kara delik oluşumu genel görelilik teorisinin e, sağlam bir göstergesidir. Sağlam bir tahmin ettiği e, bir tahmindi zaten genel görelilik teorisinin e, tahmin ettiği bir şeydir kara delik oluşumu. Bunu kanıtlamış, bunu keşfetmiş oldu. The other half... Diğer yarısı da bakın bir yarısı Roger Penrose'a gitti. Black hole formation is a robust prediction of general theory of relativity. Yani görelilik teorisinin sağlam bir göstergesi olarak kara delikleri keşfediyor Roger Penrose... Diğer yarısı da bir yarısı bu kişiye tek başına gidiyor. Ödülün diğer yarısı da Reinhard Genzel ve Andrea Hez'e gidiyor. O da e, bizim galaksimizin yani Samanyolu galaksisinin merkezindeki Sagittarius A dediğimiz e, hatta resmi de çekilen hatırlarsınız. E, ilk çekilen ikinci çekilen o. Sagittarius A e, süper masif çok büyük kütleli. E, kompakt obje ya da işte öyle diyorlar ama aslında kara delik o kara deliğin keşfi bunlar da direkt keşfedenler. Roger Penrose bir kısmını tamamlıyor bilimde her zaman olduğu gibi e, bir kısmını tamamlıyor diyor ki genel teori, görelilik teorisi der ki bu kadar kütleli bir şey işte der e, kara deliğe dönüşmeli kara delik olmalı e, bu kadar kompakt olursa bu iki kişi de astrofizik alanında bunlar da Şeydeki bizim galaksimizin merkezindeki süper kütleli kompakt cismin keşfini gerçekleştiriyorlar. <gülüyor> Diğer yarısı <da gülüyor> Andrea Ghez, Reinhard, Reinhard Gensel'e verildi. Gensel <gülüyor> Şimdi biraz da şuna bakalım. Alan kişiler, Roger Penrose, Andrea Gess ve diğer kişi bu alan, Nobel ödülü alan bilim insanlarının hikayesi nedir? Nerede doğmuşlar, neler yapmışlar? Onları anlatalım birazdan. Roger e, Penrose İngiltere'de doğdu 1931'de. Oxford Üniversitesi'nden de doktorasını alıyor. Şu anda da Oxford Üniversitesi'nde emeritus profesör dediğimiz, yani emekli profesör gibi diye çevirebiliriz. Emekli profetör, profesör olarak matematik bölümünde bulunuyor Oxford Üniversitesi. Reinhard Genzel Hamburg de Hamburg'da, e, Almanya Hamburg'da doğmuş 52'de. Amerika. Bon üniversitesininler doktorasını alıyor. Şu anda da Max Planck Enstitüsü in Bayern, in e, dünya dışı dünya dışı e, fizik e, Garsing alanında e, şeyi yöneticisi Max Planck'ta. In Bayern, in bir de uh, California Berkeley de orada da uh, bir profesör olarak çalışıyor. Andrea Ghez finally uh, was born in New York City. Andrea Guez de New York'ta doğmuş. At, uh, Doktorasını Pasadena. California Teknik Üniversitesi Caltech'te almış biliyorsunuz JPL'im falan bulunduğu ya da işte bu Big Bang teoride Pasadena'da çalışıyorlar ya Caltech. De, doktorasını almış. Şimdi de Kaliforniya Üniversitesi'nde e, şey, e, profesör. Şimdi e, normalde Aralık'ta bunlar geliyor ya ödül için e, ama işte büyük ihtimalle korona yüzünden Aralık'ta e, Nobel e, ödülü alanların gelmesini istemeyeceğiz diyor bu evet. sene. Pandemi yüzünden dijital olarak ceremony şey yaptık planladık. Videolarla video bağlantıyla katılacaklar. More as soon as bu karar ne zaman hani bu seremoni ne zaman yapılacağı nasıl yapılacağı ile ilgili aralarımızda tartışıp Nobel Vakfı ile birlikte çünkü Nobel Vakfı var, bir de İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi var, onların hepsi birlikte çalışıyor ve Nobel alanlarla daha çok bilgi olduğunda sizde paylaşacağız. Şimdi ama yine de diyor bu sene e, ödüllerini alacaklarını, para ödülü de var ya bunu yıl bitmeden alacaklarına emin olabilirsiniz. Bir de seneye eğer eğer korona biterse, biterse eğer o zaman seramonu yaptığımızda bir önceki yılın çağıramadıklarımızı yine çağıracağız. In in that, like ask, uh, Şimdi... Bu Kraliyet Akademisi'nin Nobel Komitesi'nin başkanı zannediyorsam ya Kraliyet Bilimler Akademisi'nin başkanı ya da Nobel Komitesi'nin. Bir de Nobel Komiteleri'nin yani Nobel şeyin vaktinin içinde de bu ayrı komiteler var. Fizik Komitesi yani bu fizik ödülünü veren komitenin başkanına dönüyoruz. David Nobel David evet. David Hall'unda döndük. Nobel, Physics, Nobel fizik, Komitesi fizik Komitesi adına bu ödülü alanları, 2020 Fizik ödülü alanları tebrik This etmek is istiyorum. Bu yılın ödülü, ödülü e, evrenimizdeki e, en egzotik objelerden birinin keşfini kutluyor. Kara delik Yıllar boyunca fizikçiler bu karadelik fikrini sorguladı. Çok ilginç ve garip geliyordu bizim e, göre e, kütle çekimi teorimizin bir. Garip bir ürünü, garip bir e, göstergesi oluyordu. Roger Penrose, black e, kara deliklerin gerçekten de var olabileceğini, çünkü var olacağı düşünülmüyordu. İşte evet Einstein bunu sanırım e, teorisinde ortaya koydu, bunu tahmin etti ama kendisi bile var olacağını, böyle bir şeyin gözlemlenebileceğini düşünmüyordu ama Roger Penrose bunu şey yaptı. Ve bu kara delik oluşumu işlemi genel görelilik teorisine uygun bir şekilde. Diğer, diğer hoca da ismini e, duyamadım biraz geriye alacağım. Reinhard Genzel da diğer kısım. Ve Andrea Ghez ikisi birlikte, onlar da keskin yıllar üzerinde e, gözlemler yaptılar ve bizim galaksimizin merkezindeki çok büyük kütleli kara deliği gözlemlemiş oldular. Ulf Danielson diye bir adam geçen sene de kahve ile çok güzel bir göster şey yapmıştı, anlatım yapmıştı, bu işi çok iyi beceriyor. Şimdi oraya gelelim, asıl bize anlatacak olan adam o aslında. Onu dinleyelim. Ben de size anlatmış olacağım çevirerek. Ee, o da fizik profesörü ve komitenin bir üyesi. Şimdi bu üç kişinin fizik alanına ve kara deliklerin keşfine katkılarını bize anlatacağız. Evet sahne senin Ulf. 18 yani 18 yüzyılın sonlarından itibaren John Mitchell İngiliz e, astronom Pierre Simon Laplace Fransız e, bilim insanı kütle çekiminin çok güçlü olduğu ve e, Ondan ışığın bile kaçamayacağı büyüklüklü objelerin olduğunu speküle ettiler. Yani bilimsel spekülasyon herhangi bir spekülasyon gibi değil. Yani normal spekülasyon nedir? Salla. İşte yani ben öyle olacağını düşünün falan. Bilimsel spekülasyon ayakları yere basması lazım. Bir teoriye dayanması lazım. Evet hala kanıtlanmış bir şey değil. Hala bir spekülasyon. Ama bizim gündelik hayattaki düşündüğümüz spekülasyon gibi değil. Ayakları yere basan bir spekülasyon. bir kara delikleri kastetiyor bunların oluşması için mesela dünyayı güneşi birkaç kilometre çapında bir şeye kadar küçültmen lazım ya da kendi dünyamızı bir fasulye tanesine kadar küçültmemiz gerekiyor bakın kütle aynı kalacak hacmini küçülteceğim bak dünyanın bütün maddesi madde miktarı aynı kalacak ben bunu düşünün. Koskoca bu dünyayı bir bezelye boyutuna küçültmek zorundayım. Kara delik oluşması için. 1950'lerde Einstein 1915'te pardon gene teori, genellik teorisini bulduğunda Einstein bunu açıklayabilecek, matematiksel olarak açıklayabilecek bir çerçeve çizmiş oldu. Fizikçiler, Einstein bile onlarca yıl boyunca bu matematikten kafası karışmıştı. O kadar karmaşık bir matematiksel temeli vardı ki bunun gerçekte olabileceğini düşünmüyorlardı. 1965'te evrendeki yeni gözlemlenen, yeni durumlardan İlham alarak Roger Penrose bir makale yayınladı. Çok müthiş bir makale. Bu makalede diyor ki burada matematiksel olarak yeni matematik e, yöntemiyle kara delik oluşumu genel göreliliğin bir, e, kaçınılmaz bir sonucu olarak kara deliklerin oluşacağını ...ı matematiksel olarak gösteriyor. Şimdi gördüğünüz gibi bu fikir yeni değil. Ne Einstein'ın fikri? Çok daha öncesinde. o 17. yüzyılın, 18. yüzyılın sonu dedik galiba. Yani düşündüğünüz zaman. Ama bunu tam speküle ediyorsun. İşte bilim böyle bir şey. Birisi bir fikir ortaya atıyor. Ama bunun işte teorik fizikse konu, mevzubayız ...bunun matematiksel olarak açıklanması lazım. Her bilimin kendine ait dili var. Fiziğin dili de matematik doğal olarak. Dolayısıyla bunun açıklanması... Önce Einstein genel görevlilikle... E, kütle çekimle madde arasında bir şey kuruyor aslında. Yani onu açıklamaya çalışıyor. Newton da var tabii ki o da, onunla da alakalı kütle çekimle. Yani kütlenin miktarı ile kütle çekimi şeyini biliyoruz. Ama Einstein'ın genel görelilik teorisi e, işte uzay zamanı falan göstermesi açısından bir çerçeve çiziyor. Teori zaten budur. Teori dediğiniz bir gözlüktür. Olaylara bakma gözlüğüdür. Bir çerçevedir. Bu çerçevede okuy ama bunun matematiğini ortaya koyamayabiliyorsunuz. Çünkü çok karmaşık. Ama matematikçi Roger Penrose bunu matematiksel olarak gösteriyor. Diyor ki o makalesinde 1965 makalesinde, kara deliklerin oluşumu genel görevliliğin kaçınılmaz bir sonucudur. Ve matematiği budur diye gösteriyor bilim dünyasını. Genel görelilik tarafından yönetilen bir, öyle çalışan bir e, evrende kara deliklerin oluşması çok doğaldır ve beklenen bir işlemdir, süreçtir. Bir kara deliği inceleyelim şimdi birlikte, daha detaylı inceleyelim. Genel Görelilikteki fark şu, kütle çekimiyle, yer çekimi demiyorum, Gravity için kütle çekimiyle zaman arasında sonsuz bir ilişki var, çok önemli bir ilişki var. Down at my feet, time runs a of a second slower per hour. Benim e, ayağımda mesela ayakta duruyor ya bu adam adamın ayağındaki ayağının hizasındaki yükseklikte yani yere daha yakınken çok az bir yakınlık belki bir buçuk metre bir, bir metre seksen santim falan farktan bahsediyor diyelim ama öyle ayağında bir saniyenin trilyonda biri gibi bir şey söyledi ya da daha da fazla daha yavaş akıyor zaman kafasındakine göre ama o kadar küçük bir fark ki bu, bu, bu fark ölçemiyoruz belki şu an. Ama bu fark var, bunu biliyoruz. Ama çok küçük bir fark. Yani ayağınızdaki zaman ayakta dururken siz ayağınızdaki zaman kafanızdaki zamanı göre diyelim o yüksekliğe göre. Çünkü dünyanın merkezinden uzaksınız. Kütle çekimi değişiyor. Zamanın akışı değişiyor. Eğer kütle, eğer bir kara deliğiniz varsa, bu topu kara delik gibi düşünelim. Zaman o kadar yavaşlıyor ki Duruyor gibi oluyor Ufkunda, olay ufkunda Yani tam şeyin yüzeyinde diyelim deliğin yüzeyinde diyelim Yüzey değil de olay ufkunda Karadeliğe Parmağımı böyle gösterip diyebilirim Karadeliğin merkezi bu merkezi bu ve parmağım uzar böyle, çekilir, uzak kütle çekimi yüzünden. Biraz daha yakına getirirsem, ucunu kara deliğin olay ufkuna sokarsam, içine girersem, parmağım içine sokarsam, çok ilginç ve kendi insanı şaşırtan bir keşif yapmış olurum. The direction inwards is now time. And the tip of my finger will be in my far future. And it will be as difficult to pull my finger back out again as it would be to travel backwards. Zamanda parmağımın ucu zamanda daha ileriye gitmiş olacak dedi. O çok ilginç bir şey biraz geriye alıyorum. And the tip of my finger gelecekte olacak ve zamanda geriye gitmek kadar zor olacak parmağımı geri çekmek. Dediğimiz gibi olay ufku ne? Işığın bile hiçbir şeyin kaçamadığı bir yerden geçiyorsun artık. Ve parçalanacak. Çünkü kütle çekimi yüzünden. Ve kütleni kütle çekimi merkezine kadar ee, kara diliğin merkezine kadar taşınacak And the known laws of cease to apply. ve orada zaman duracak ve bilinen fizik kuralları işlemeyecek. Çok şey anlattı şu anda, fantastik anlattı ama bakalım bayağı farklı anlattı. Objects, Eğer if böyle if bir objek, obje varsa gerçek dünyada bu anlattığı teorik kısmıydı. Böyle bir şey varsa nasıl bulabilirsiniz o zaman? 1783'te hali hazırda John Mitchell bir fikri vardı kara delikleri keşfetmek için. Çünkü göremiyorsun, ışık saçmıyor. Peki çevresinde dolaşan başka ışık saçan mesela yıldız bir başka yıldıza bakabilir miyiz? Mesela bir yıldız etrafında dön dönüyorsa kara deliğin o zaman ee, kara delik olduğunu birisi yıldızı izleyerek gösterebilir. Çünkü bir şeyin etrafında diyor, bir kütle var orada bir kütle olması lazım ki onun yörüngesi etrafında dönsün etrafında yörünge şey yapsın. O kütleyi göremiyorum, o ışık saçmıyor, o zaman kara deliktir gibi düşünüyor. Ama bunu gerçekten yapmak, bunun fikrini ortaya atıyor Can ama e, ortaya at, attıktan sonra gerçekten yapılabilmesi 200 yıldan fazla alıyor. Bu şeyin gerçekleşmesi için. Reinhard Gensel ve Andrea Ghez ve, Andrea ve de onların, de onların de. araştırma takımı ekibi yaptı bunu. Teleskoplarını galaksimizin merkezine çevirdiler. 6000 ışık yılı uzakta. Biliyorsunuz ışık yılı bir zaman değil, mesafe ölçüsü. Işığın yani saniyede 300 bin kilometre hızla, hızla gittiğini kabul ediyoruz ışık hızını. Aşağı yukarı değil mi? Işığın bir yılda kat edileceği mesafeye bir ışık yılı diyorum. Bak ışığın sa saniyede 300 bin kilometre hızla gidebilen bir şey ışık. Işığın bir yılda gideceği mesafe bir ışık yılı. Ondan 6 bin tane var. 6 bin ışık yılı uzakta bu e, galaksimizin merkezindeki e, obje. Suspishans. Ve orada garip bir şey olduğuna dair şüpheleri vardı. Galaksimizin kalbini de samanyolunda çok parlak ve bir toz bulutunun içeri, parlak bir toz bulutu var o tam merkezinde evet. ona çevrili. Şimdi o ışık geldiği için evet, arkasını göremiyorum ne var onu görebilmek için başka dalga boylarında kızılötesi bakmanız gerekiyor. S sırlarını açığa çıkarmak için kırı, kızıl, deli, kızıl ötesiyle bakmalı lazım. Buldukları şey aynı resme optikti, kızıl ötesi bakıyor şimdi. Bir sürü yıldızın bir şeyin etrafında döndüğünü fark ediyorlar. Bakın farklı yörüngeleri var. Görüyor musunuz? Bir tanesi düşüyor, hop asıyor. Daha böyle eliptik uzunlamasına bir yörüngesi var. Kimisi çok uzaklardan geliyor, gidiyor. Şu sarı olan çok kısa dönüyor ama bunu bu bu yıldız işaretinin olmadığını düşün. Bunu biz koyduk. Bu olmadan da bakıyorsunuz bir şey vardı da. Bunları yörüngelerini izlediğiniz zaman bir merkez hattının olduğunu zaten buluyorsunuz. Bir yıldız vardı ki dikkatlerini çeken bir şey vardı. 16 yıl bir yıl bir yıldızın bir yıldızın Şeyini tamamlaması, yörüngesini tamamlaması 16 yıl sürdü. Bakın farklı yıllarda çekilmiş şeyleri görüyor musunuz? 92, 20, 95, bir dahaki seferde 2010 herhalde bu. Yok niye böyle ayrı ayrı? 92, 93 baş, başka yıldız olabilir. 17 ışık yılı değil 17 ışık saati. Yani ışığın 17 saatte gideceği mesafe kadar yakınlaşıyor görünmez objeye. Hesaplamalarımız gösterdi ki 4 milyon katı, Güneş güneşin kütlesinin 4 milyon katı kadar kütle var orada. Başka hiçbir açıklaması olamaz ki orada çok büyük kütleli bir kara delik olmalı. Bu yılın ödül alanları, Nobel ödül alanları, galaksimizin en karanlık köşelerinin e, sırlarını ortaya çıkardılar. Bizim de başladığımız o biliyorsunuz. Bu sadece eski zamanlardan gelen ve şimdi e, zafere ulaştığımız bir macera değil. Bu yeni bir şeyin de başlangıcı. Daha da kara deliklerin olay ufkunu daha da detaylı inceledikçe bize doğa yeni sürprizler ortaya çıkarıyor. Çok teşekkürler dedi. Şimdi e, bakıyorum zamanıma. Soruları falan alacak. Soruları e, şey yapmayalım. Bir tek şeyi göstermek istiyorum. Andre Gez bağlandı. Ödülü alanlardan biri. Onun konuşmasına gelelim isterseniz. Joran Hansen şeyin adı mı? Adı. Söyleyememiştik. Bir, bir saat önce aramıştım sana. İyi haber vermiştim. Şimdi basın toplantısındayız. Telefonla bağlanıyor soruları var. Bakalım bir iki soru, bir soru bir çevirelim. Merhabalar. Tebrik Hello. ediyoruz. İsveç televizyonu bu. Samayol galaksinin merkezinde bir garip bir objenin dolaştığını, işte o olduğunu, anladığınızın sinyallerini gördüğünde aklınızdan ne geçti? Um, that... Hep diyorum ya ben, e, Tevfik Hoca da çok söyler bunu. E, bilimdeki birinci baskın duygu şüphe. Ne geçti dedi adam, şu cevabı şu, ilk başta şüphe duydum diyor emin olamadım. Gerçekten gördüğünü kendine kanıtlaman gerekiyor. Hem şüphelendim, hem şüphe duydum, hem heyecan duydum. Bilimin araştırmanın en ön saflarında, yani başkasını takip edecek değil, yapılmışı yapacak değil, ilk o konudaki ip keşif en ön saflarda, frontier'da olmanın hissi. So it's, it's a combination of things. Birkaç şeyin birleşimi dedi. E, bu şekilde özetlemiş olduk aslında. Zaten onlar anlattı. Ben de size çevirdim araya bilgiler de katarak biraz biraz. Fizik ödülü önemli bir ödül. 2020 Nobel Fizik Ödülü deliklerin varlığının e, genel görelilik teorisinin e, doğal bir sonucu olarak kaçınılmaz bir sonucu olarak evrende oluşacağını matematiksel olarak gösterdi Roger Penrose. Reinhard Genzel Andrea Ghez de onu gözlemledi bizim e, galaksimizin merkezindeki kara deliği gözlemleyerek e, yani direkt onu göremiyorsun ama çevresindeki yıldızların hareketinden orada bir kara delik olduğunu süper kütleli bir kara delik olduğunu gözlemlemiş oluyor. Geçen yıllarda şeyi konuştuk geçen sene kara deliğin fotoğrafının çekildiğini konuştuk. Orada ilk baştaki çekilen fotoğraf Messier galaksisinin bir başka galaksinin merkezindekinin çekilen fotoğrafıydı. Hatırlarsınız onları konuştuk. Daha sonra ona haber oldu mu bilmiyorum ama bizim galaksimizin merkezindeki Sagittarius A'nın da fotoğrafı aynı şekilde çekildi. O da yayınlandı. Benziyorlar zaten görünüş olarak. Hani bizim için çok şey anlamıyoruz. Ee, bu da ne demek oluyor? Bakın ta işte bilim hep böyle katlanarak gidiyor. Newton'un bir şeyi var. Bebar Bilim de bundan bahsetmiş. Hoşuma gitti. Ee, daha önce bir yazımda da ben bunu şey yapacağım. Kaynak Göster Hareketi'nde de bunu Kullanmıştım. Newton'ın Robert Hooke'a yazdığı bir mektupta diyor ki, daha ilerisini görebiliyorsam, hani yukarıda olunca daha ileriyi görürsün ya, daha ilerisini görebiliyorsam diyor Newton, benden önceki devlerin omuzlarında yükseldiğinden ötürüdür diyor. Aynı şekilde bilimle hep, bakın biri bir şey yapıyor, Einstein'dan Einstein önce birileri söylüyor, Einstein bir şey buluyor, o onun omzuna basıyor Roger Penrose, onun omzuna basıyor bunlar. Onların omzuna basıyoruz şu anda da fotoğrafını çekiyoruz gibi düşünebilirsiniz. Bilimde bulunacak çok daha şey var bu anlamda çok güzel bir zamanda yaşıyoruz. Evet korona falan uğraşıyoruz ama yine de çok güzel bir zamanda yaşadığımızı düşünüyorum. Şimdi e, bu konudaki e, uzmanlarımıza sorduk. E, onların da videolu görüşünü alalım. Şimdi onu dinliyorsunuz. Herkese merhaba, ben Onur Çatlamayacak. Zürich Üniversitesi'nde Hesaplamalı Bilimler Enstitüsü'nde her kütleli kara deliklerin ve galaksilerin eş evrimini büyük ölçekli kozmolojik simülasyonlar kullanarak fiziksel modellenmesi üzerinde FIRE grubunun üyesi olarak çalışıyorum. Sizlere 2020 Nobel Fizik Ödülünü alan Reinhard Genzel ve Andrea Gezin hangi çalışmalarından dolayı ödüle layık görüldükleri konusunda ufak bir bilgilendirme yapacağım. 1950 Yıllarda radyo astronomisinin gelişmesiyle ilk defa 1963 yılında dünyadan 2.4 milyar bir şekilde uzaklıkta bir galaksinin merkezinde çok büyük kütleli ve çok parlak bir cisim bulundu. O güne kadar tabii ki bu cismin ne olabileceği hakkında kimsenin bir fikri yoktu. Bu cisme aktif galaktik çekirdek dediler öncelikle. Daha sonra kuazar denen bir isim konuldu. Kuazar ise kuazisteller radio source'ın kısaltmasıdır. Yani yarı yıldızsal. Radyo kaynağı demektir. 1982 yılına kadar insanlar bu cismin ne olabileceği konusunda çok fazla kafa yordular. Fakat 1982 yılında Andres Sultan böyle bir cismin merkezinde süper kütleli bir kara delik ve onun üzerine akan sıcak gazın böyle bir sistemi oluşturabileceği konusunda bir makale yazdı. İşte merkezdeki süper kütleli kara deliğin üzerine akan sıcak gaz ki bu gaz milyon derecelerde sıcak bir gaz. Sal momentumunu kaybederek deliğin üzerine aktığı zaman enerji salınımı yaparak böyle yüksek parlaklıklara ulaşmasını sağlıyordu bu cismi. Bunu şu şekilde de anlayabiliriz. Bir lavaboya tıpayı takıp suyla doldurup tıpayı çektiğinizde suyun döne döne gidere doğru gittiğini görürsünüz. Aynı şekilde sıcak gazla böyle döne döne döne döne, döne merkezdeki süper tutteli karadeliğin üzerine ak. Tabii bu keşif beraberinde birçok soruyu da getirdi. Mesela her yüksek kütleli galaksinin merkezinde bir süper kütleli karadelik var mıdır? Ya da her galakside merkezinde bir süper kütleli karadelik var mıdır? Varsa hangi şartlar altında oluşur? Eğer yoksa hangi şartlar altında olmaması sağlanır? 90'lara kadar bu süreç böyle gitti. 90'larda artık... Biz de bir galaksinin içerisindeyiz. Samanyolu galaksinin merkezinde de acaba böyle bir aktif galaktik çekirdek var mı diye bakıldı. Tabii ki aktif galaktik çekirdek yok, bulunamadı. Samanyolu merkez, Samanyolu galaksinin merkezinde. Ve bunun sebebi de bizim Samanyolu galaksimizin çok uzun süre önce yeni gaz akışının bitmiş olmasından dolayı pasif bir şekilde ölümüne doğru ilerlemesinden kaynaklanıyor. Bu sefer beyin fırtınası yapmaya başladılar. Eğer gaz akışı yoksa bir kara deliğin üzerine. Eğer bir kara delik varsa galaksi merkezinde. Bu nasıl saptanabilir? Şimdi e, süper kütleli kara delik varsa bu merkezde yıldızlar da var. E, bu yıldızların süper kütleli kara deliğinin Kütle çekimine kapılarak belirli bir yörüngeye oturması lazım ki bu yörüngeye oturduğu zaman da biz bu yıldızları yörüngelerinde e, önce yavaş giderken süperkütleli karadeliğe yaklaştıkça hızlanıp sonra tekrar yavaşlayan yörüngelerde görmemiz gerekiyor. 1997 yılında Reinhard Genzel bu konuda çok iyi bir gözlem yaptı ve 10 kadar yıldızın bahsettiğimiz şekilde e, bu karakteristik davranışları göstererek görünmeyen bir cisim etrafında yörüngede dolaştıklarını yayınladılar. 98 yılında Andrea Ghez bunu 90 yıldıza çıkararak merkezde böyle görünmeyen bir cismin varlığı konusunda çok büyük kanıt sundu. Daha sonra zaman içerisinde yapılan gözlemlerle bu daha da geliştirildi. Daha keskin analizler yapıldı, daha keskin gözlemler yapıldı. Daha iyi sonuçlar bulundu ve 98 yılında 2.6 milyon güneş kütlesi olarak Hesaplanan bu süper kütleli karadeliğin kütlesi 2010 yılında en son 4.11 milyon güneş kütlesi olarak güncellendi. Evet, bilgi verdiği için uzmanımıza teşekkür ediyoruz. Ee, çok sağ olun. Şimdi e, artık toparlamanın vakti geldi. Çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. E, bu bölümden sonra da Nobel Kimya Ödülünü yine bu şekilde inceleyeceğiz, hızlıca anlatacağız. Ondan sonra da tıp ve fizyolojide de ee, anlatacağım. Sırasıyla sırası ben böyle başladım. Fizikten başladım. Yani önemli bir sırası yok. Ee, daha sonra kimya, daha sonra da tıp fizyoloji diye gideceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bilimle kalın.